Bir doğrunun denklemini bulma dersine hoş geldiniz. Haydi başlayalım. İki noktam var diyelim. Koordinatları parantez içinde 1 virgül 2 ve parantez içinde 3 virgül 4 olsun. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemini bulmak istiyorum. Doğrunun nasıl göründüğüne bir bakalım. Parantez içinde 1 nokta 1 virgül 2 burada ve x ekseninde 2 3 burada y ekseninde de 3 ve 4 burada. İşte parantez içinde 3,4 noktası. Bu noktalardan geçen bir doğru çizmek istesem, işte böyle görünür. Yapmak istediğim şey ise, bu doğrunun denklemini bulmak. Bir doğru denkleminin genel formunun, y eşittir mx artı b olduğunu biliyoruz. Burada m, doğrunun eğimi, yani ne kadar dik olduğudur. b ise y kesenidir. İnsanların bunlara neden m ve b dediklerini bilmiyorum. Bunu öğrenmek için araştırma yapabilirsiniz. Her neyse, b y kesendir. Bu, kısaca doğrunuzun y eksenini, nerede kestiğini gösterir. Sorun şu ki, bunu bakarak da görebilirsiniz ama matematiksel yoldan gitmemiz lazım. Şimdi, eğimimiz m eşittir dikey değişim, bölü yatay değişim. Bir başka bakış açısıyla... X ekseninde gittikçe ne kadar yükselirim? Matematiksel olarak yapalım. Dikey değişim, y eksenindeki değişimle aynı şeydir ve yatay değişimle de x eksenindeki değişimdir. Delta, bu üçgen değişim anlamına gelir. Y'deki değişim. Y'deki değişimi görmek için bir başlangıç noktası alalım. Parantez içine 3 virgül 4 olsun. 3 virgül 4'ten 1 virgül 2'ye gidelim y'deki değişim eşittir 4 eksi 2. 4 eksi 2 bölü 3 eksi 1 yapalım. Bunu çözdüğümüzde 4 eksi 2 eşittir 2, 3 eksi 1 eşittir 2 sonuçlarını elde ediyoruz. Sonuçta 2 bölü 2, 1. Bu mantıklı çünkü x ekseninde bir birim gittiğimizde y ekseninde de bir birim gidiyoruz. X'te 1 sola gidince, y'de de 1 aşağı gidiyoruz. Şimdi denklemimizin y eşittir 1x artı b olduğunu biliyoruz. Çünkü m'nin 1 olduğunu bulduk. Tabii ki bu da y eşittir x artı b ile aynı şeydir. Şimdi yapmamız gereken b'yi bulmak. Bunu nasıl yaparız? Elimizde 3 değişken var. Mesela bu iki koordinat çiftinden birini alıp y ve x'in yerine koyabiliriz. Bu çok mantıklı çünkü, bu noktalar denklemi sağlamak zorunda. Şimdi ilk çiftimizi alalım, düzeltiyorum, İlk çifti alalım. y eşittir 2. 2 eşittir x, yani 1, artı b. Bunu çözmek çok kolay. b'nin 1 olduğunu görüyoruz. Yani bu doğrunun denklemi, y eşittir x artı 1. Bu çok basit bir denklem ve mantıklı da. y keseni 1, işte burada. 0,1 noktasında ve eğim de 1. Bu çok açık. Sağa gittiğimiz kadar yukarı gidiyoruz. Yani eğim eşittir 1. Başka bir soru yapalım. Diyelim ki parantez içinde eksi 3 virgül 5 ve 2 virgül eksi 6 noktaları arasındaki doğrunun denklemini bulmak istiyorum. Yine aynı şeyi yapacağız. M eşittir y'deki değişim bölü x'teki değişim. Bunu başlangıç noktası olarak alalım. Eksi 6, eksi 5. Eksi 6, eksi 5 bölü 2, eksi, eksi 3. İşaretleri doğru koyduğunuza ve doğru hesapladığınıza emin olun. Eksi 6, eksi 5 eşittir eksi 11. Ve 2 eksi, eksi 3. Yani bu aslında 2 artı 3 demek, yani 5. Sonuçta eğimimiz eksi 11 bölü 5. Burada dikkatli olun, başlangıç noktası olarak pay kısmında eksi 6'yı kullandığımız için payda kısmında başlangıç noktası olarak 2'yi kullandık. Aynı noktadan başladık. Diğer türlü de yapabilirdik. 5 eksi eksi 6 bölü eksi 3 eksi 2 yapıp sonuçta 11 bölü eksi 5 bulabilirdik. Yani başta 6'yı kullanırsak, sonra 2'yi, ya da başta 5'i kullanırsak, sonra eksi 3'ü kullanmalıyız. Biraz karışık değil mi? Neyse. Eğim eksi 11 bölü 5 olduğuna göre, denklemimizin şimdiki hali y eşittir eksi 11 bölü 5 x artı b. Şimdi yukarıdaki çiftlerden birini alıp, b'yi bulmak için kullanabiliriz. İlk çifte alalım. y eşittir 5. Şimdi x yerine eksi 3 koyuyoruz. Yani bu eksi 11 bölü 5 çarpı eksi 3 artı b kalır. Sadeleştirmek gerekirse elimde 5 eşittir 33 bölü 5 artı b kalır. Yani b eşittir 5 eksi 33 bölü 5. Bu da 25 eksi 33 bölü 5 demektir. Sonuçta b eşittir eksi 8 bölü 5. Yani bu doğrunun denklemi, diğeri kadar basit olmasa da, y eşittir eksi 11 bölü 5x eksi 8 bölü 5. Umarım bu iki örnek konuyu anlamanıza yardımcı olmuştur. Bu konuda sıkıntınız varsa, basitçe bir doğrunun eğimi veya bir doğrunun y ekseni sorularına ayrı ayrı bakabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.